Zantres gir açıkla beraber rakibin üzerine gidiyor ve Zantres'ten çok iyi bir vuruş. 2 vs 2'ye getirdi pozisyonu. Coyles yettiği side'de. Drakon banadan gelecek. Zantres yine arabe doğru geçecek. Ve aynı açıdan, aynı kilden Zantres bir tane daha gönderince. 14. round...